Merhaba arkadaşlar devre arasının final bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber son kez soruları yanıtlıyorum ee, neyse şimdi soruları ben okumaya başlıyorum yeni diziler olacak mı ee, şu an yeni diziler üzerinde çalışmalar yapıyorum senaryoları filan yazıyorum ee, ikinci devre e, <gülüyor> yanlış yazmış İkinci devre yazacağını devre arasında hangi karakteri canlandırırken zorlandı. Remzi Baba adam rahat durmuyor kardeşim ya. Ya bir saniye çekiyoruz tamam mı? Böyle mahalleler var işte şey yaptığı bölüm. Remzi Baba'nın şehri ele geçirdiği bölüm işte. Tamam mı? Rahat durmuyor. Adam rahat dursa yani o sahneleri daha rahat gireceğiz. Böyle daha hızlı yapacağız. En çok sıkıntı çektiğim karakter Remzi Baba'ydı. Ya adamı koyuyorum, ya vuruyor ya da ortalıktan kayboluyor. Lan <gülüyor> nasıl bir şey, bu? karakter nasıl bir şey vallahi hiç anlamadım. Şimdi bir saniye çekiyoruz. Kamera arkaları duruyorsa yer, onları belki paylaşırım bilmiyorum. Şimdi bir saniye çekiyoruz. Böyle şey yapıyorum işte. F1 tuşuna basmışım. Zoom yapıyorum. Tamam mı? Böyle karakterleri gösteriyorum. Bizim abi troll'e dalıyor. Ne <gülüyor> Lan dedim. lan lan bu Demzibaba ya. Demzibaba babaya Çıktığın seneler arasında hangi diziyi daha çok çekmeyi daha... Şey... Hangi diziyi çekmeyi daha çok istiyorsun? Besat Bey ya. Çok sevdiğim karakter. Çok fazla seviyorum ya. Elimde olmayan bir sebeplerden ötürü filan vermek zorunda kaldı. Yani yoksa o dizi 5-10 sezon giderdi e, hatta abi Yenisini de yapmayı düşünüyorum ama karaktere zarar gelir mi gelmez mi bilmiyorum İleride başka bir youtube kanalıyla ortada çekmek istersen hangi kanalda çekmek istersin? Dövz senle En çok senle çekmek isterim ya Ya e, ortak bölüm olsa bile olur ya mesela nasıl diyeyim Aşırı tehlikeye mesela hırsız gelsin Böyle bir şey olabilir de mesela böyle birşey olsa mesela hırsızdan yardım isteseler hırsız böyle yardım etse 2-3 bölümlük bir 5 saat gelse 2 bölüm şey gelse hırsız gelse bir bölümde 5 gelse 3 bölüm 3 bölüm bence iyi olur ya devre arası ikisinin de yanıtını vereyim ben ee, en çok yani devre arası zaten beni fazla yormuyor bölümlerin e, süresi kısa nasıl 25 dakika 6 dakika filan ee, ikinci devrede şöyle bir mevzu dönüyor ikinci devrede biz zaten bir bölümü tek tek çekmiyoruz toplu çekiyoruz sonra ben nevzu abi senaryoyu atıyorum senaryo, senaryo seslendiriyor ondan sonra bana atıyor ben onu montajlıyorum kesiyorum böyle şap bölümün bittiği yerden oradan kesiyorum sonra editliyorum sonra o edit bittikten sonra o edinin devamı geliyor. O sırada ben de bölümü YouTube'a ekliyorum. Gizliye alıyorum. Kapağını bilmem yeni filan alıyorum. Tabii siz o sıralar Şeyi izliyorsunuz. Yeni bölümü filan izlersiniz. Yani ben Bayağı bir bölüm çekiyorum. Yani Bir bölümden 10 bölüm filan Çekiyor Çıkıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela siz 40. bölümü izliyorsunuz ya Aslında siz 50 bölüm Birden izliyorsunuz. 40. bölümde Yani böyle bir mevzi dönüyor. Nasıl diyeyim? Ben Şöyle bir şey yapıyorum. Bölümün süresi 7 dakika değil mi? 7 dakika. 7 dakikayı, yani biz şöyle bir şey yapıyoruz. 1 saat 50 dakika bir bölümü çekiyoruz. Yani toplam bu bölüm böyle tek tek bölüyoruz. Ondan sonra şu oluyor. 10 bölüm falan çıkıyor veya 15 bölüm. Bazen 40-50 bölüm çıktığı zamanlarda oldu. Mesela 2. sezonun ilk başlarında kaç bölüm çıkmıştı? 30 30'un üzerine tekrar çektim. Biraz ara verdim tabi o sıralar. ne şeydi. Sezon finali filan yapmıştı o zamanlar. Remzi Baba oynuyordu. Şu an hala devam ediyor ama Remzi Baba'yı da yavaş yavaş pasalayacağız. Az kaldı zaten. Kaç bölüm kaldı? Şu an 17. bölümdeyiz. 18, 19, 20. 3 bölüm filan kalmış Remzi Baba'nın bitmesine. Şimdi gelelim. Recompany Jep'in ee, şeyini. Remzi Baba ile birlikte dizi çekeceğim çok merak ediyorum Zaten çekiyorum Remzi Baba var bir de bir 20 dizi daha var Remzi Abi ile dizi çekersin hangi karakter olmak istersin yani polis mi hırsız mı kötü adam mı yoksa Remzi Baba'nın adamı mı Şimdi Hırsız ve Eze Polis'ti Polis'ti yok <gülüyor> Çok tuhaf değil mi yani Birinci devrede vardı aslında böyle birbirlerini filan kovalıyor He besat var lan besat var Behzat olmak isterdim en çok Besat olmak istedim çünkü Behzat da polis sayılıyor tamam Adam meslekten atıldı şu an Hem derim şey, Behzat Deyi anlamayanını da anlatayım şimdi Behzat de Polis şey yapıyor e, Polis olmadan önce bu adamın bir hayatı var Polis olmadan önce bu adamın kızı ölüyor Annesi kızını öldürmüş ama Behzat'ın bundan haberi yok Sonra Behzat polis oluyor Sonra bu cinayet buraya gidiyor işte Cinayet buraya gittikten sonra olayları kavramaya çalışıyor, ondan sonra e, şey sayesinde öğreniyor, bir adam vardı son bölümleri doğru, 99. bölüm, he, 99 mi 98 mi ne, o, o bölümlerde filan, e, sonra o adamlar görüntü kaydından kimin öldürdüğünü gösteriyor, annesi kızını öldürmüş, daha neler var, şimdi daha anlatayım buraları. Şimdi anlamayanlar var çünkü saat izlemeyen var. Anlatayım. Remzi Baba ile şey kardeş Bessat. Bunu hiç kimse anlamamış. Ben orada hikayeyi anlatmışım. Ama orada anlamayan kişiler var. Orayı da anlatayım. Şimdi. Bessat ile Remzi Baba yüvey kardeşler. Peki nasıl oluyor? Bessat'ın annesi Remzi Baba'nın kocasına kaçmış. Ninemzi babanın kocasıyla evlenmiş. Sonra ninemzi babanın baba şey işte. Ninemzi babanın babası gitmiş Mesut'un babasını vurmuş. <gülüyor> Oğlum bir şey dizlele bildim lan. Televizyonda izlediğiniz saçma dizilere döndü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok garaka garışık bir şeyler alıştırmış ya burada ya. <gülüyor> Neslim. Eee Vesat'ın yani hayatı çok acıklı ya. En yakın arkadaşı ihanet etmiş. Annesi ee, şey, Annesi kızını öldürmüş. Daha bir sürü hikaye var. Yani bunlar hiçbir şey. Daha bir sürü hikaye var kafamda da. İnşallah yakın bir zamanda ee, Tekrar Şey yapacağım. Başlatmayı düşünüyorum. Şimdi 3. sorumuza geçelim. Sen rimtah bir videosunda Otavuz. Abi gidiyor. Ne abi niye video? Ne nedeni bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ben Remzi abi neden video atmıyor? Neden ona gidip Emre mi sormuyorsun? Ben onu anlamadım. Buna gidip Emre soracaksın Instagram'dan veya Discord'dan. Eee Vallahi bilmiyorum. O Emre abi'ye kalmış bir şey. Adamın ne zaman çekeceğini ben nereden bileyim yani? benli kemik açan kendisi edit yapan kendisi videoyu yükleyen kendisi yani Remzi abinin ne zaman video atacağı belli olmaz tüm sorular Remzi abiye ait ama ilgili bize çekeceğim dedi bu bu hakkında ne düşünüyorsun ya Remzi abiye kalmış birşey o ee, isterse çeker isterse çekmez bilmiyorum o Remzi abinin yapacağı bir şey ben yapmam çünkü e, bu ilk önce abinin fikriydi. Remzi abi geldi bana dedi şöyle, şöyle bir dizi yapmak istiyorum. Dedim tamam yapmak istiyorsan yap. Hatta yine isterseniz Remzi abiye sorun. Ben dedim bunları. Benim yalan borcum yok. Şimdi son sorumuza gelelim. Bir de son sorum. İkinci devrenin kullandığın müzikleri paylaşacak mısın? Hmm, bakarız. Bilmiyorum. Paylaşayım mı sizce? ne diyorsunuz sayfa yenileyelim soru filan var mı yorum filan var mı ee, bakalım ona göre biz bir şeyler yapalım eğer sorular yoksa da burada bölümümüz bitirelim çok soruları yanıtladım. eğer hala anlamadığın sorular varsa sorun yorumlar kısmından belki yanıtlamaya çalışırım tamam Şu an soru yok bakalım da Remzi bir şey yapmış Tamam. Başka bir soru yok. Ee, Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Bu sorduğunuz sorular için. Ee, bu bölümümüzün burada sona geldik. Yani final bölümümüzün burada sona geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.